rüyada ev yapmak nedir bir e, işinizle alakalı büyütmek hedeflediğiniz birçok noktada yeni fırsatlar yani toprağın üstüne ev yapıyorsak şekillenmemiş e, bir türlü oturtamadığımız dengelerde büyük fırsatlar büyük kapılar bizim içine açılacak. Mesela 3 katlı bir ev yaptıysanız, siz alt katta görev yapıyorsanız birden göreviniz üst kata çıkacak ve mevkiniz, yetkiniz aydınlığa kavuşacak. Ama düşünün inşaat yaparken ilk katı yapıyorsanız aile içerisinde uzun soluklu devam eden tartışmaların bir türlü aydınlığa girmemesi ve burada büyüklerle çocuklar arasında büyük kaoslar, evli çift ve kocalar arasındaki yaşanacak mal tartışmaları da çok büyük bir şekilde sorunları çözmeniz gerektiğini çözemediğiniz takdirde burada miras tartışmaları derin olur. Eğer ikinci katı yaptıysanız, ikinci katı görüyorsanız, evet iyi bir evlilikle ilgili mutlu, ikiz ya da üçüz çocuklarınız olacak. onların çok bereketli ve hayırlı evlatlar olacağını gösterir. Eğer üçüncü katı yaptığınızı görüyorsanız, gerçekten işinizde marka, büyüme ve ailenize servet getireceğiniz büyük aydınlanmaları yarattığınızda, yani ilk temel kat sıkıntı ama ondan sonra şöyle diyelim yaptığınız ev yıkılıyorsa işinizde büyük bir maddi kayıp. E, haksızlığa ve hırsızlığa uğrayacaksınız. evliliğinizin e, büyük bir ihanetle biteceği, çocuklarınızla aranızdaki bağların kopup, diyalogların çok uzun süre e, konuşulmayacağını gösterir. Ama üçüncü kat kopuyorsa diyelim ki e, özellikle iş hayatınızda başkasının aklıyla hareket edip kendi işinize zarar vermeyi gösterir. Eğer ki bunu anneniz gördüse evladım üç katlı bir evin içinde gördüm hepimizde diyorsa yapmışız biz ya Çok huzurlu ve bereketli ve sağlık konusunda hiçbir pürüz olmayacağı ve büyük bir zenginliği ve aile mutluluğu ve huzurunu gösterir. Ev yapmak berekettir ama kat kat yapmak ve katları tek tek görüyorsanız ilk kat aile, ikinci kat kendimiz, üçüncü kat temel eğer yıkılıyorsa hayatta bir yanlışınız var, haram yapışınızdır, unutmayın.